Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Osman'ın maceralarına Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Yine güzel bir sabah, en azından sabah olmasını dilediğim bir vakitte, vakitten sizlere sesleniyorum. Çünkü kesinlikle sabah değil şu an ama benim için günün ilk ışıkları diyebiliriz. <gülüyor> Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Anlatın bakalım neler yapıyorsunuz, neler oynuyorsunuz. Osmanlı'da da çoktan beri bir şeyler yapmıyorduk. ha aynen hadi gidip kötü adam bulalım. Bizden başka. Ee, evet, geçen geçen bölümde küçük bir e, <gülüyor> araştırma yapmıştık. E, kötü bir yer hakkında. E, güzel oldu. Ama acaba amacımıza ulaştık çünkü Osman her zamankinden daha karizmatik. Nasıl mümkün bilmiyorum ama her zamankinden daha karizmatik. Aa yine buraya geçeceğiz. Yine bu lanet yeri geçeceğiz. Ee, şuradan geçelim abi. Şuradaki köprüden geçemiyoruz oradaki köprüden. Çünkü oradaki köprü okey. Tamam yine suyun altından gideceğiz. Hadi bakayım. O güzel atmosferden gideceğiz. Güzel yerden gideceğiz yine. Bu arada videolarda e, apopları yine tabi her, her zaman düzeltmeye çalışıyorum ama e, Videoda takılmalar oluyorsa hani internet kaynaklı değil de e, Böyle video oynarken takılmalar oluyorsa Çok problem oluyorsa lütfen bana söyleyin. E, o sorunu çözmeye öncelik veririm ben de uğraşlarım da. Evet. Özlemişim Osman ya, özlemişim Fallout 4 ya. Ya açıkçası... Bu, bu seriyi yapmak çok hoşuma gidiyor ve... E, bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerden biri de... Gel, ben bu arada silah değiştireyim. Üff sen kötü bir silahtın ya. Sen de kötü bir silahtın ya. Bizim kesinlikle yeni silahlara ihtiyacımız var. Yani 10 milimetrelik dışındaki o da çok iyi bir durumda değil şu an. İyi silahımız yok. E bir de bu var evet. Bu da ayakları hallediyor. Ee, ne diyecektim? Ha evet. Bu seriyi yaparken şeyi de çok net fark ediyorum. Fallout 4'de gerçekten çok haksızlık yapılmış ya. Yani e, bazı noktalarda gerçekten çok haksız yere eleştirilmiş. Burada başka bir kötü canavarlar var mı peşimizden gelmek isteyen? Hı, mahşer sonrası. Ee, evet var. Hey hey. Ho ho ho ho ho. ho! Hey, hey be. İki tane claw var. İki ölümcül perçe ayrı ayrı duruyor. <gülüyor> Preston gel. Gel yavrum benim gel. Gel dostum benim. Gel benim biricik yoldaşım gel. Orada iki tane claw var. Onlar bizi yer yer. Yer baya yer yani. Biz biz ölmeden yeniliriz anladın mı? Ölmeden bizi yerler bitirir onlar. O yüzden. Gel biz başka canavarlarla kapışalım. Onlar <gülüyor> onlar bizim seviyemizin üstünde. Şu an için. Onlar bizim şu an için seviyemizin üstünde. Gün gelecek. Ahbaplarım o gün gelecek tamam mı? O günün geleceğini hepimiz biliyoruz. Osman'ın bütün bu mahşer sonrası, bütün bu mahşere, bütün bu kıyamete kafa tutacağı, hiç tereddüt etmeden, ee, hiç takılmadan, düşmeden, bütün, bütün gücüyle kafa tutacağı o günün. O kutlu günün geleceğini biliyoruz. Ve o gün çok yakın. Gerçekten çok yakın. doğrusu şöyle diyeyim. Her gün, her gün birazcık daha fazla yaklaşıyor. Belki biraz fazla uzakta olabilir. Belki de uzakta değildir, Belki de gerçekten çok yakındır. Ama her gün biraz daha fazla yaklaşıyor. Orası neresi? Oraya nereye gidiyor? Moldun merkezi. Aa evet burayı biliyorum. Mütabakat. Mütabakata bir ara gideceğiz. Aslında. Gitsem mi ya? Git. Bir uğrasam acaba mütevakat ama Arayı o kadar şey yapmak istemiyorum Neyse biz bir geri dönelim Ben bir şeye gideceğim çünkü ee, County Kisien Yollar Tarlası var Bizden şuradaki bölgeyi bir temizlememizi istediler Hazır şu güç zırhı da üzerimdeyken ee, Osman'ı O taraflara bir götüreyim Preston, Preston buraya gel Preston. Preston He çömel Preston Oraya çömel ama buraya değil oraya çömel <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığının farkı da varmış gibi, böyle koşa koşa geliyor ya. <gülüyor> Kahvemden de bir yudumlayayım sıcak sıcak. Evet, bu sefer kahvaltımı yaptıktan sonra ee, videoya başladım. Sizlerin de, siz değerli yani, affaklarımın da e, istediği gibi. Aa, aa da ölü birisi var lan, sen kimsin? Tüccar, aa. Radyo acil durum yani taa edemem abi o herifler beni öldürür burada süper mutantlar var. Daha doğru düzgün kapışamıyoruz. Ama şişe kapağını alırım arkadaşlar. Şişe kapağı her zaman bizim için paradır yani iyidir yani. Anladınız mı şişe kapağı sesi bu para sesi bu. Mısırı alayım yani gerek yok 308 kalibri alırım. Diğerlerine çok gerek yok gibi. Neyse biraz para aldık. Bu da öldürdüğümüz bu efsaneviydi değil mi? Efsanevi miydi? Evet efsane bir. Şey. Miler satsam mı ya alıp satsam mı? Yok çok. Abi çok ağırım ben. Ben şu an sınırdayım mı lan? Ben Ya radyo acil durum çağrısını takip etmeyeyim ben. İyi olmaz bizim için. Aa evet burada şey vardı atılıyor. Tamam, tamam tamam dur dur dur. Buradaki yere gidebiliriz. Buradaki herkesi öldürdüm ben bir kere değil mi? Güzel. Buradaki a sentry bot umarım geri gelmemiştir. Bekçi bot. Ulan bekçi bot ne kadar güzel bir isim ya. Yani. Aa yok ölü, Hala orada duruyor. <gülüyor> ya bunu bayağı kolay öldürmüştük bile değil mi? Osman tak tak tak diye vurmuştu ölmüştü. Bayağı 3-4 vuruşta falan gitmişti bu. Çok şaşırtıcıydı aslında. Çünkü beklemiyordum bu kadar kolay gitmesine. E girelim bakalım. Ulusal güvenlik cephanesi. Hadi bakayım Preston gel. Bitsin mi bana şey yapıyor? Yok. Buraya neden giriyoruz? Buraya okey. Ghoullar, Hortlaklar ölü. Buraya giriyoruz çünkü içeride bir silah masası var. Silah masasından üzerimize taşıdığımız bütün silahları. Aa güvercin geldi pencereye. Oha oha, oha ne kadar kocaman bir güvercin bu. Çok kocaman. Te resmini çekecektim karşıtı neyse. T-51 gövde. Preston senin... Preston senin acaba... Hey. Gövde... Sen T-51'sin değil mi? T-51 kullanıyorsun Preston. Kullan bakayım. Bir şey yapmıyorum ya. Parçalayacağım bunları. 10 milimetrelik tabanca. Parçala. Aa vida geliyor. Güzel güzel güzel. Tamam. Basit şeylerden de. Vida geliyor. Boru nişancı tüfeği. Gerek yok ya sana. Özür dilerim. Vida geliyor. Harika lan. Boru otomatik tabanca. Aa süper. Vida geliyor. Ben çok mutlu oldum şu an. Dondurucu av tüfeği. Tamam yok. Bunları şey yapmıyoruz. Kısa boru tüfek. O çok iyi. Vida geliyor. O oh, gelen vidalara bak harika ya. Oh oh oh wow. Abi vidalara bak süper. <gülüyor> Lazer tabanca. Ne kadar fazla vida geldi öyle ya. Şu an herhalde. Ha hala ağrım. Neden öyle ya? Evet en son karizmamızı e, yükseltmiştik Osman. Olabildiğince karizmatik bir insandı ve e, Şimdi o karizmayı kullanacağız. Ya hemen şimdi değil de büyük ihtimalle bu bölümde o karizmayı kullanabilecek hale geleceğiz. Gelecek bölümde kullanacağız veya belki bu bölümün sonunda. Bilemeyiz. Bir şey diyeceğim benim gövdem ne kadar şey. Hafif sen mad e benzedin ha. Sol tarafın yok sağ tarafında zırh var falan. Demirden max'e benzedin. Demir max. Çok Fallout 4'ü ya. Bu arada Fallout 4'de yapılan, hani şeyde belirteyim bu konudaki görüşüm. Fallout 4'de yapılan eleştiriler de yani yapıldığı zaman çok da haksız değildi ama işte şu an bakıldığı zaman ııı ee, oyun süper abi anladın mı müthiş yani şey sıkıntısı var işte bir tek onu bakınca, ulan çok yanlış yaptınız diyebiliyorum. Ee... Diyalog. Devasa bir hata, müthiş bir hata. Kesinlikle olmaması gereken bir hata. Ben şeyi destekliyorum, böyle oyunlarda... ...yeni bir şeyler denenmesini... ...çok destekliyorum. Serinin sonraki oyunu olsa bile... ...yol izlenmesini, ama... ...diyaloglar müthiş bir hataydı ya. Ee, Okey, Preston, sen ne kadar hafifsin acaba? Sen hafifsindir ya. Senindeki bütün şeyleri aldım lan. Lan salak bunu. Sağ Lan oğlum. Bunu giysene lan sabacan. A 0 sıfır ben bunu düzeltmemişim ya. Neyse. Sağ da olacak ne bu Neyse buluruz bir yerde. Ben sana dur üzerindeki ne şeyleri vereyim. Preston dur dur dur dur. Preston kaçma. Tamam. ne var? Bende ne var şimdi? Silahlar. Ayna, sana bütün bombaları parça tesirli bombaları veriyorum abi. Şok mayını vermeyeceğim, çünkü ne yapacağını bilmiyorum. Askeri kepini al, Asker üniformayı al, bunu da al, bunu da al. Gemi kaptanı şapkasını alma, dolam ben. yap şey, bir şey vermedim ama yok. Bu kalsın, bunu al. İki tane kardeşlik üniforması al, bunu da al. Bunu alma. Bunu giyebilirsin çünkü geceinden korkuyorum, giyme. E lan giymezsin. Senin şeyin var zaten. Al bakayım bunları. Köpek tasması. Bunları falan. Postal şapkası. Resmi şapka. Bunu alma. Bunu ben giyeceğim. Sarı yağmurluğu al. T-51 gövde. Bunu da al bakayım. E ben bayağı şey oldum zaten şu an. Al lan. Al bunların hepsini. Hadi bakayım. Hepsini sana yıkıyorum. Bir şey demezsin. İyi, iyi, iyi insansın sen. İyi çocuksun. İyi e, insansın da evet. Mesela bu da artık bir kullanım. İyi e, insansın da artık bir kullanım çünkü insan olmayan bir sürü şey de var. Şimdi bilgi, görevler hadi bakayım. Zeller'ı öldür sağ kalan kervancıları kullan. Aa bu da bir şeydi değil mi? Neredeydi bu? Bu da çok uzaklı değilmiş ha. Yok ilk önce buraya gidelim ondan sonra Country Crossing'e geri döneriz. Keseceği yollara geri döneriz daha doğrusu. Ee, o zaman bunu şimdi yapmayacağız. Zeller'ı öldür falan filan. Nerede? Özgürlüğe giden yok. Değil. Değil. Ha, Şu şerefsizleri önce bir aradan çıkaralım. Tamam bu. Buradaki şerefsiz yağmacıları haydutları bunlara bir medeniyeti getireceğiz önce. Bunlara göstereceğiz. Bakın kardeşim bu demokrasi. Bu ticaret. Böyle şeylerimiz var. Size de bunlardan getiriyoruz diyeceğiz. Ha, benim silahım yok elimde. Bir tek şu var. Ne? ne? Benim. Ne? Aa, benim gövdem yok. Ben gövdeyi Preston'a verdim. Aa böyle saçma sapan şey mi olur ya? Gel Preston. Look alive. Sure. Here's my supply. Şey geri ver Preston. Dur. Gizli gizli gideceğiz ha arkadaşlar biraz sonra. Güç hile gizli, gizli gizli ilerleyeceğiz. Ben ilk önce biraz şu tabancayı kullanmak istiyorum. Mermilerini tüketelim ondan sonra geçeriz diğerlerine. Hakikaten gizli gizli gidiyorum ya. Yani. <gülüyor> İki tane metal kütlesi. Gizli gizli ilerliyor lan lan. Yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Biz, bizi görmüyorsun sen. Nefret ediyorum o spotlightlardan ışıklardan. Buradan da geçemiyorum sen. Tamam hadi çekilsen. sen sen gittin sen bittin. Sen yoksun artık. Çünkü sen şu an hakikaten yoksun. Burayı baştan yapacağız Preston merak etme. Nereden var? Of çok fazlalar. Preston biraz sonra öleceğiz haberin olsun. Oha! on bu tabanca müthiş lan! Güç Zırhı İçindeki insan Ne Yaptım Yağmacı'ya Bak yani Güç güçsüzüm Mütz Çok Fark Etmedi Elinde Sonunda Tamam Bunu Artık Bırakabiliriz Lan Aa Efsanevi Yamacı, Dur Ha, Sarım Dizini Kırdım Dur Dur Dur Aman Aman Preston Uzak Dur Efsanevi amacı öldüreceğiz. Gel bakayım sen buraya. Benim bombam yok mu ya? Benim bombalarım nerede? Nerede benim Montovlarım? Al! <gülüyor> Aa ah! <gülüyor> ah bak gerçekten dizini kırmışız ha. Oh, oh, oh nasıl öldünüz? Oh, al ah, sen ah, sana veremedik bir tane daha. Ah Preston bombaları yağdırıyor. Ya Preston o araba patlarsa ölürüz biliyorsun değil mi? Bakalım burada... Yok bu şey değilmiş ya. Tamam dur. Nerede şey? Sen misin efsanevi? Hah! Acımasız lazer tüfek. Kritik vuruşta aksiyon puanınızı doldurur. Wow! Bu iyiymiş. Ne yazık ki ben kullanmayacağım çünkü lazer tüfek. Ama... Yani yine... Aa tabi <gülüyor> yade edeceğiz Güzel. Neyse. Ee, hocam... Sizin hayatınızı sonlandırmaya geldik. Kutlu bir amaç için buradayız. Kısa boru tüfeğinizi de alıyorum çünkü bayağı bir vida getiriyor. Üff. Neresin lan? Preston'a bomba vereceksiniz abi. Lan! Abi Preston sen ne kadar tehlikeli bir insansın ya. Hocam selam, sen size nereden giriyoruz? Lan, lan! Vur vur vur vur, vur. öldürüyor bizi elif. Bir daha, heh, oh, lan! Okey, Skyred Dur Dur, dur, dur, dur, öldürme beni, öldürme beni, zırhla yeni tabir ettim lütfen. Ölmüyor bu şerifsiz ya. Ya yıldız ışığı silimasını ben neden kuruyorum kardeşim? Ben sizi o kadar şey yaptım ya. Dur neyse halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz abi. Bir şekilde hepsini halledeceğiz. Ben buradan bir steampak çakıyorum. Steampaklarım ne ki benim. Nerede ha, 36 tane. Tamam fena değil. Daha yukarıda var ha. Şerefsiz seni lan. Neyse. Preston herkese bomba atıp durma oğlum. Bize de sıçrıyor. Ya bu adamlar bir birkaç şey taşıyor ha. Üzerlerine hep böyle iki silah çıkıyor, üç silah çıkıyor. Bunlar da bizden. Ya bizden değil de işte anladınız. Bizim kafayı benimsemiş. Herkes öldü mü Preston yoksa? Ben 10 milimetrelik mermi de aldım. İyi, ee, çok iyi. Ama biz daha aşağıya da gideceğiz. Orada bir tane daha şey çıkar bizim karşımıza. Kitap iade jetonları çıkıyor her yerde karşımıza. Sanırım burada kullanacağız. Yok, nerede kullanacağız? Bir yerde kullanıyorduk bunları. Burada. Kitap iade bölümü vardı. Ha sen. Kitap dönüşüm terimine. Ne varmış burada? Tamam. Dün geçmiş kitaplar dönüştür bakalım. Evet hepsini buraya getirmek istiyorum. Kütüphaneyi süper mutantlardan temizleme. Tamam. Jeton harcamak istiyorum. Bakalım ne kadar şey yapacağız. Parça tesirli bomba, piyade bıçağı, jet, 10 mm'lik şey sarımı, füzyon çekirdeği, steampak. Yok abi teşekkürler. 37 jetonu iyiymiş ha. Daha fazla toplarım ben buradan çünkü... ...şeyler olacak yani. Başka şeyler olacak. Nuka alayım. Burası sanırım böyle küçük bir... ...panel gibi bir yermiş. Eğlence alanı. Kordon boyu falan da öyle... ...güzel. Fena değil yani. Hoş bir şey. Ay buraya hatırlıyorum. Neyse. Burası tehlikeli diyor. Ben onun için biraz... Geç oldu sanki ama Selam! Merhaba! Senin dizin daha... ...kırılmadın mı ya? Gelsene gel gel gel gel gel! Bakın şu bakın bu güzel bir özellik ha! Neden olmaz lan? Aa normalde kum torbalarını falan kırabiliyordu. Neyse gel bakayım sen buraya. Tamam ben bunu çok harcamayacağım. Ölür müsün? Ya, acil durum sinyalini bana söylemeyi keser misin artık? Çok teşekkürler de oyundayım. Preston hadi iyisin. Sana yine parça tesirli bomba çıktı bir sürü. Preston çok seviyor parça tesirli bombaları. Olan, o adam ben bu adam kadar bomba atan bir şey görmedim ya oyunda. Başka bir karakter daha görmedim. Ve yani bu oyunda o kadar yağmacıyla, Raider'la, Deli'yle, Super Mutant'la baş başayız haberiniz olsun. Ve onu da şeye katın. Selam. Myrlock. Başka bir şey yok değil mi? Sen ne, neredesin ya? Oh burada füzyon çekirdeği. Füzyon çekirdeği mi? Oha! 3 tane füzyon çekirdeği aldık. Ne, ne duruyordu bunlar burada? Ne? Bug oldu az önce. Hey! Selam dostum. Sizin bug'ınızı düzeltmeye geldik. Ne? Walter'ların ne olduğunu duydun mu? Ben ben duymadım. Anlat. Anlatsana. Ya hayır anlat. Walter'ların ne olduğunu anlat bana pislik herif. Ben Walter'ların ne olduğunu duymak istiyorum. Neredesin? Bana Walter'ların ne olduğunu anlatın. Yoksa öldürürüm sizi. Valla karşım şarjör bitene kadar vaktim vardı. Anlatsaydın bırakacaktım hakikaten. Ben sarım çok ağırlaştı bundan. Mini nükleer bomba değil. Çok zor. Aa bunu açamıyorum. Ben daha level atlamadım okey. Ben bir şunu çakayım. Ben ağırlaştırmayım içim. Okey. Aa bu kadar mı lan? Steampunk bana çok az şey veriyor. Bu arada hala görevimizi tamamlamadık. Gölevi tamamlamak için şuraya gitmemiz lazım ama sanırım kitap iade jetonlarımız falan bayağı oldu. Üf çok ağırım. Preston! Gel bakalım benim yük eşeğim. Sana biraz sonra şey vereceğiz. Gel. Sana Bir sürü silah vereceğim. Hadi dur, sana bir sürü... <gülüyor> en sevdiğin şeyi vereceğim biraz sonra, Preston. Çok sevineceksin. Bana sana başka şeyler de mi versem? Bir sürü başka bomba da mı versem ya? Sen çok bomba kullanıyorsun ha. Bombalarını bitirdin mi lan yoksa? Evet evet, benim verdiğim bütün bombaları kullanıyor Şerefsiz ha. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Acımasız lazer tüfek. Üff. Abi bu oyunun bu arada seslerinin de harika olduğunu söylemek istiyorum ya. Harika abi ya. Ses tasarımı falan müthiş ya. Abi şuna ne kadar. Ya bu oyunda yoldaşıma tam yanında gelen adama sırf ses için şey, item verebilirim yani. O kadar tatmin edici bir ses var ki Tamam gitmeyeceğim radyo acil durum sinyalini takip etmeyeceğim Etmeyeceğim yani Keşke bu radyo acil durum sinyallerini de şey yapmasalar yani görev olarak koymasalar Evet şey bir, bir e, bu oyuna gelen haksız eleştirilerden biri de bence bu Çok şey olduğu söyleniyor ee, İşte oyundaki içeriğin az olduğu Quest sayısının onun bunun az olduğu Kesinlikle değil Eee, Fallout'un, hoşbuğunu daha önce de ama yani Fallout serisinin, en azından Battistan'ın Fallout serisinin iki farklı quest şeyi var. Eee, bir tanesi Marked Quest. Yani, eee, haritada. ay nefret ediyorum sizden. Bomba atma. Aa, efsanevi. Harika lan, efsanevi var. Efsanevi hamam böceğini gördüğüm her yerde öldürürüm abi. Keşke sizden daha fazla çıksa. Ulan. parlayan vur abi. Oh. Evet yani e, bir de unmarked'ları var. Yani haritada işareti gösterilmeyen senin eee suikastçı metal saker ama böyle de yapma ya. Neyse settlers. Daha fazla var burada değil mi? Parlayan. Nükleer materyal çeksin belki. Evet, haritada gösterilen işaretçilerle e, size sizi yönlendiren quest'ler ve işaretçileri sizi yönlendirmeyen quest'ler. İşaretçilerle sizi yönlendirmeyen quest'ler daha çok e, eski RPG'lerden kalma alışkanlığı şey yapıyor. Yani abi işte burada bir şey var, bir olay var ve onu senin takip etmen gerekiyor artık. Hani senin de o kadar elinden tutmayalım falan kafası. Şimdi bu normalde Skyrim'de de var ama Skyrim'de mesela bir mekana giriyorsunuz ve şey diyor aa bak diyor ne kadar ilginç bir tabut belki onu açmak isteyebilirsin veya aa diyor bak burada bir güç var gibi belki bu gücü ortaya çıkarmak isteyebilirsin evet. falan Erişim. filan diyor. Please, please, not, ve buna işaret koyuyor yani aslında Skyrim'de olacak olan Unmarked Quest'ler ki yine var. Marked questte yani işaretlenmiş görevlere ne kadar lanet böcek var burada ya. Radyoaktif kan, nükleer malzeme. Yani işaretsiz görevler, işaretli görevlerden istiyor. Lan, oğlum. Töbe, töbe. Bu ne abi? Ödülmisler mi? Ben bu kadar böceklere avrak soyalırım. Ne var, ne vardı yani burada? Pompa, kovan. Barı 10 milimetrelik verseydiniz. Eh. Neyse Fallout 4'te de var bu Unmarked questler Normal iskaliyle işaretlenmiş olan ama Fallout burada işaretlenmemiş olanlar Ve burada çok var Ama işaretlenmemiş olduğu için Ve millet genelde Abicim babacım Anacım gel elimden tut beni Gitmem gereken her yere götür Dediği için Günümüz oyuncuları Bu biraz görmezden geliniyor ve çok sinir bozucu Çünkü çok iyi yani şu an kaçıncı bölümdeyiz? 11. bölümdeyiz sınırım ve 12. bölümdeyiz. Ki kesinlikle bu arada yarısına bile yaklaşmadık. Çeyreğine bile yaklaşmadık abi. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk sezonu ancak yarıladık şu an. mı? Ama... Ki bu... Yani... Bir sezon, iki sezon, üç sezon olmayacak bu seri. Böyle bir seri bu. Çünkü boyun böyle boy Şu ana kadar gördüğümüz şeyler halihazırda çok iyi ama... Ya kesinlikle boş bir oyun değil bu ya. Ben o yüzden çok haksız bir eleştiri olarak görüyorum onu. Çok böyle alel acele yapılmış, belli ön yargılarla yapılmış böyle eleştiri... Preston çok sevineceksin bu habere. Gel. Ne oluyor lan? Oyyy. Tuzak kurmuşlar oraya şerefsler. Preston mine ister misin? Mine alma Preston. Mine biz başkalarına satarız. Mine'ları satmak için kullanacağım. Burada neler var bakalım? Buraya gelmiş miydim ben? Hayır. Ya bu oyun bizi tuvaletlerin içine baktırıyor. Bu patlamayacak değil mi okay. Boz. Oh. Tansiyon aleti diyor. o Tuzak da orada. Bomba vardı büyük ihtimalle. Jetleri alırım. keş olup çıkacak Osman ama neyse. O, Osman, Osman'dan keş olmaz arkadaşlar. Osman keş değildir. Ha, dağıtıcı laser tüfek. Böyle bir tuzak varmış burada. Bomba değil ama... Abi neden tuvaletlere bomba koyuyorsun ya? Benim gibi salaklar gelmek ister buraya ancak. Patlayıcı kutusu, bak patlayıcı kutusunu diffuse etsebilmişiz, güzel şeyler alabilmişiz. Lan! Ya Allah kahretsin siz ya. Oğlum bak burada bir şekilde şunu şey yapsam aslında... Lan lan lan! Lan bak! Bak <gülüyor> olmuyor. E zorlamayalım. Abi düşün bir mekana girdim ve silah cepanesi yine bayağı doldu. Ya az önce güçsüz içindeki birini paramparça ettik ya. 3 Üçer atış ettim böyle üç parçası da yok oldu ya. Kim var lan burada? Leş ya amacı. Öldü bak. Dört kurşu mu sıktım, beş kurşu mu sıktım, öldü. Burasında. Robotlara gerek yok ya. Burada ne var abi? Hatırlamam buraya, buradaları bir şeyler vardı ama. Var mı buradaları birileri? Başka yok. Ya buradan kolay kolay hallederdik. Olsaydı. Mesela şu an çok gizliye gerek yok gibi. Lan siz nasıl? Dur dur. Evet öldürdüm bana. <Gülüyor> boru anahtarını aldım ya dur boru anahtarını gerek yok o Bo şey boru silah sandım. Bir saldıracak ha hayrolar dur. A Preston bak yine senin çok seveceğin bir şey. Bakın bak bu haydutlarda da o kadar bomba var ama Bu oyunda en fazla bombayı e, Preston atıyor en, en bomba herif bu Bu oyundaki en bomba herif Preston yani, <gülüyor> Fallout 4 abi <gülüyor> bu Oyundaki en fazla bomba atan birisi olması çok fazla şey ifade ediyor Bu ne Of Çok iyi yani <gülüyor> Okey Çok iyi Bilardo topu koymuşlar bu ne? Ne lan? Aa, orayı gördüler. Okay, let's go. Cool. Hocam ben buradan sizi böyle böyle vururum. Siz orada çok şey değil gibisiniz. Aman! Allah! lan! Olmadı. Ah! Ölün şerefsizler. Yay! salak yine bomba atıyor. Oğlum o kadar bomba atma lan. Ben bu silah yine fazla harcıyorum. Gereksiz harcıyorum. Ben buraya girmek istiyorum. Mesela. Sen nasıl hala hayattasın ya? Bak yine salak salak bomba atacak buna. Heh, oh be. Oğlum canları bu kadar azken bomba atma lan. Ben iki kişi var diye bomba attım. Hani. Çıktığın anda öldün mü? Yanlış anlamışsınız siz olayı. Siz öldünüz. Ben çıktığım anda siz öldünüz. Dua edin çıkmayayım. Kelime kaldırıldı. Çok iyi. Nerede ya parantez arıyorum yine kelime kaldırıldı harika denemeler resetlenmesin oğlum kelime kaldırılsın denemem yok ki daha bu hackteki küçük sorun da bu işte yani As kelime kaldırmakla denemelerin resetlenmesi şey denemeleri en azından şey olması aynı ama neyse instant schand niederplaged okey sonra t'ler ve ed'ler var sınırım şöyle baktığım zaman Shunned it evet. olay şu genelde çok diğer kelimelerle ortak harfleri olan kelimelere bakıyorsunuz ve onları deniyorsunuz Böylece yanılırsanız, e, elinizde en fazla ipucu oluyor yani. Ya doğru çıkacak ya yanılacaksınız. Yanılırsanız ise elinizde çok fazla ipucu olacak. Doğru key bulmak için. Oo Preston bayılacaksınız bu olaya sen. Hey. Al bakayım patlat etrafı. Nasıl lan? Mayın mı? Çıktın. neden böyle çıktı ki? Parçatesi ile bomba almadım mı çok? Neyse, en azından elimizde daha fazla cefağın olacak birazdan. Ya kardeşim, ortaya çıkacağım ve pişman olacaksın böyle dediğine. Oldu mu yani? Tamam, bu, bu muydu? Bu muydu? Böyle bir şey mi istiyorduk acaba? Okay. Lan salak benim yanıma attın bombayı. Al ah. ah, hocam. Ha, harika. Sever, şu trenden çıkabildiğimize göre şey yapabiliyoruz hakikaten ya. Ölsene lan neredesin? Hah. Tek mu kaldı orada? Dur. Dur dur dur. Hayır, yok burada bir silah var. Selam. Saburgan. Bir gel. Ooo sen bu tip ki? Böyle yavaş yavaş alıyorum ben. İyi, iyi oldum seni yavaş yavaş. Orada sindir diye birisi var. Üzerinde kafatası var. Ben de korsanım diyor, ben hayrı diyor. Tamam dur halledeceğiz seni. Seni ilk önce şöyle bir alalım. Ya o da bana atıyor bak ha. Okey bu gerçekten tehlikeliymiş. Yalnız şey bitmiyor. Altı mermiye. Al olan altı mermiyi de al, al. Okey başka mermim kalmadı. Preston. Preston yere mi düştün sen? Hayır. Lan buraya gelsene salak. O da bana atıyor, o da bana atıyor. Öleceksin kardeşim öleceksin. Zamanın geldi hepiniz öleceksiniz. Yine bomba attı. Bu benim salaklığımda. Başka bir silahım yok mu benim ya? Ha bu var. Bunu da vuramıyorum ki. Hiç vuramıyorum. Ay. A bomba bomba bomb! Ölmeyim ölmem ölmem! Of, of. Ay ne belalı bir kavgaydı o ya. Ulan umarım değerli şeyler vardır burada ha. Bu mu abi ya? Neyse. Ulan Preston. Hey. Okay. Sana dur bombalarını verdim. Al. Ay neyse burayı en son da temizlediğimize göre yavaş yavaş artık şeyler dönebiliriz. <gülüyor> delilik lan bütün bu olay delilik ha Artık kesişen yollar tarlasına falan Dönebiliriz ya Olaya bak Bir save alıyorum ben ya Mesela En azından şeyi anladık Silahları kırdığımızda vida geliyor Yani bol bol vidamız olacak bundan sonra Bu Müthiş, müthiş bir haber bu Hadi Preston gel buradan dönelim Çünkü neden olmasın Bakı kapatayım ya. İleride daha fazla bela olabilir. O yüzden 9 mermi daha var. Selam! <gülüyor> Al! Gel! Aaa! Ya birisi gidiyor bir yenisi geliyor ya. Vuramadık. Dizine vururuz, vurabilir miyiz acaba? Öfff iyi ya. Demek yapmamız gereken bu... dizlerine enişan almak. Çok fazla ağırlıklaşıyorum evet. Daha şey değiliz ha. Selam. Aa sana direk çakırırsın. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse yavaş yavaş ilerleyelim abi. Sıkıntı yok yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Umarım burada da bir kocaman başka bir grup yoktur da. Var gibi ya. Selam canlı mısınız ölü mü acaba? canlı kabul etmiyoruz grubumuza. Haberiniz olsun. Burada birileri yok gibi. Birileri var ama şey değil. Orada parlayan yeşil bir şey var. İçeride parlayan bir şey mi var yoksa ne o? Allah kahretmesin ya. Ya salak! Tamam böceğe neden bomba atıyorsun? yannovmaz. O çorak toprakları pisliklerden temizleme görevini Preston Garvey kadar üstlenen birisini daha görmedim ben ya. Ya bari bir şey olursun ama yani. Ne bileyim. Nersin lan? Ya sanki kadar küçük böcek de ne bileyim. Ya oğlum çok iyi lan. Yağmacılar buraya atmışlar ha. Oha Yağmacıları... cesetleri hep buraya atmışlar. ham böceklerin oldukları yere, ham böcekleri yesin diye. Vau wow, olaya bak. Mezarlık anlayışı bu abi, ham böcekleri yem olsun. Ee evet, çok fazla ağırlık taşıdım biliyorum da, B bari bir şey falan olsaydı ya, bir silah istasyonu falan olsaydı bir yerde. Belki yukarıda vardır. Sportlak sesi duyuyorum. Hoş değil. Bistim pak basacağım ve elime çift dem alacağım çünkü sportlaklara karşı sarıp gidiyor işte. Selam. I I Aman. <Sessizlik> ha, işte böyle. Lan salak! Ahmak Elif. Kimler olurdun? Diğerleri canlı hala. Yok hepsi Paranormal Slab. <gülüyor> dur dur dur! Ya senin dizin neden ölmüyor ya? Ya oğlum ben oradayım lan! Bu, bu shotgun o kadar işe yaramıyor. Ara sıra işe yarıyor herhalde. Bilmiyorum. Yapıştırıcı alırım. 5 milimetrelik 5 mm merminimiz çok oldu. Minigun falan var sanırım bir yerde. Yani Minigun falan alırsak bayağı bir mermimiz olacak kullanmak için. Kişen, ha. Hayır, de. Oğlum içeride hortlaklar vardı yani. Ceset bunlar sonuçta. Yürüyen ceset. Sence ne olabilir bu koku? Biz zaten orayı açamıyoruz. Ya abi içeride başka ne vardı yani? Bu kadar mı? ortaklar mı bizim meselemiz? O da anons yapıyor hala. Mesut dur bari seviye atlayalım. Hah evet karizmamız hala hazırda çok iyi bir seviyedeyken Tabii ki doğal önder. Çünkü Osman e, bu toprakların doğal önderi. Yerleşimlerdeki atölyelerden artık ma mağazalar ve iş istasyonları inşa edebilirsin. Evet, evet, evet, evet, evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. E, County Cross'in kesişen yollar Sarlasına geri döndüğümüzde artık kendi e, silah masalarımızı, zırh masalarımızı, her şeyimizi inşa edebileceğiz. Dönebilirsek tabii. Çünkü şu an çok şey ağırız. Bazı şeyleri bıraksam mı ya? ama en yakın şey nerede ki? Şimdi şey yapmak da istemiyorum. Preston'a da bir şey de veremiyorum. Aslında Preston bazı şeyleri temizledi. Belki sana bomba falan verip, Ay. Bayağı bomba harcadın çünkü. Herkes o konuda hem fikir. Preston Garvin'in bayağı bir bomba harcadığı konusunda hem fikir. Bunu al abi, bunları al. Alıyor ya daha fazla alamıyor. Tamam, Merhaba. sıkıntı değil. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bence bu silahlar değerlerine göre daha fazla çeviriyor. Şey o yüzden civatalı boru tabanca büyük bir ihtimal çok fazla şey vermiyordur bana. O yüzden bunları şöyle atıyorum. Kısa altı patlar tüfeği tutacağım çünkü onunla biraz oynayacağım tabancaya dönüştüreceğim onu. Bitti bu kadar. Ha Oh! artık koşa koşa gidebiliyorum harika. Açar burayı ama. Valla patlayacak mıydı? Neyse. Patladı herhalde patlayacak. Oh be, bitirdik burayı. E, hiç bu kadar uzamasını beklemiyordum ama. Şimdi geldik işin en sevdiğim kısmına. Biz, artık Osman, önderlerin de en doğal olduğu için, en doğal önder olduğu için... Burada bir tane şey vardı ya, scavenger vardı. Nereye gitti acaba? Neyse ben bu buzluğabın kilidini açarım o zaman. Öldü herhalde. Ben mi öldürdüm? Ben öldürmemişimdir onu. Başkası öldürmüştür. Oh şişe kapağı abi. Oh bu sesleri duyuyor musunuz? Bu sesleri duyuyor musunuz? Bunlar hep para sesleri. Bunlar hep şişe kapağı sesleri. Ben bunu alırım bu arada. Ya ağırlık taşıyor zaten burada yer. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Gel pres Preston. Ha gel. <gülüyor> Korkuttun bir ara Preston senin sen tamamsın senin üzerin oğlum ne kadar karizmatik görünüyorsun ya <gülüyor> yani biz de yavaş yavaş yürüyoruz ama şu an Osman'ın bu yavaş ağır sağlam yürüyüşü her bir adımı çorak toprakları titretiyor her bir adımı çevredeki düşmanlara gelişinin Zaferinin haberini getiriyor. Her bir adımı biraz biraz değiştiriyor bu dünyayı. Merhabalar. Çiftçi... Şimdi yavaş yavaş kalkacak. Yavaş yavaş kalkacak. Ben gecenin köründe gittim. Ama sen neden tabi hızlı hızlı kalkmayasın ki? Sana bela yapan mı vardı? <gülüyor> Sonuçta yani değil mi? Güzel şimdi bana bir haber verdi. Ha. 92 kapak bunlar, 92 kapak. Kapak bunları. Şimdi Preston bunu beğenmiş beğenmiştir. Preston bunu beğendin mi? Beğen lan şerefsiz. Yardım ettik insanları. Alo? Shh. Beğen lan bunu. Hocam, hey. benim de konuşmak istediğim bir şey vardı hey. seninle ilgili. Sohbet. I don't Kardeşlik daha gelmedi ulan gerizekalı. That okay. Abi, okey. Şimdi en başından yapmak istediğim olay enerdi lan bu şey ha şurada. En başından bir yapmak istediğim olaya geçiyoruz. Abi Artık burayı kullanabildiğimiz için ben ve workshop'un içine bütün şeyleri atabilirim. Bütün hu oh bütün hurdaları attım ve şimdi biraz olsun rahatım ve buraya ben şeyleri kurabilirim şu an. Dur bakayım yapılar, defans kuralım önce. Önce defans mı kuralım yok, önce şeyi kurayım dur. Diğer ne türlü yaparız. Üretim abi, dur üretim. Silah masası, silah masası. Ha silah istasyonu, ay silah istasyonu evet. Preston gel buraya Preston, Preston neredesin? Ya salak neden burada duruyorsun. Heads up. Bana elindeki bütün silahları veriyorsun. Hatta bir şey bana elindeki bütün yok bütün her şeyi verme ama bunu alacağım, bunu alacağım, bunları alacağım, bunları alacağım, ay. Ya şu an var, o kadar, o kadar farklı bir yerdeyiz ki artık. O kadar farklı bir yerdeyiz ki artık. Daha öyle değil. İlk, i̇lk önce silah masası çünkü burası bizim yaptığımız silah masası. Tarihte ilk defa kendi yaptığımız silah masasında yapıyoruz silahları. İlk kez kendi silah masası, kendi silah masamızı kullanıyoruz. Hadi bakayım. İlk önce bunları parçalıyorsun? Evet. Oh, oh ne güzel. Oh, boru otomatik tabanca. Parçala. Aslında bir tanesi kalsın. Boru tabancanın kendisini parçalıyor. Ya da dur. Boru... Ee, bunlar kalsın. Seni parçalıyorum. Seni de parçalıyorum. Kısa güçlü pompalı. Gerek yok. Kısa boru altı patlar tüfek kalsın. Kısa boru tüfeği parçalayabilirim. Kısa pompalıyı da parçalayabilirim. Öff. Öff. Öf. Öff. Öf. Vidalara bak. Şu gelenlere bak. Ah. Arkadaşlar bu ne ya? Ya o gün var ya o gün size bahsettiğim o gün o kadar hızlı bir şekilde yaklaşıyor ki şu an. Bu arada elimizde bir sürü şey de var ha. Kısa otomatik boru tüfek. Dur sen, sen senin şey yapıyorum evet sana gerek yok. Elimizde şu an 6 silah var. Zaten bunların seni kullanmayacağım kardeşim. Goal Slayer'ı seni kullanmayacağım. Seni satarım. Seni işime çok göremadın. Boru tabancayı da ne kadar kullanırım bilmiyorum. Ama otoritede bakalım. Önce yapmam gereken bazı şeyler var mı? Hiç yok. Otorite zaten olabildiğince iyi. Müthiş bir silah. Sen müthiş bir silahsın ve Lütfen olduğun gibi kal. Sen de değiştirmem gereken hiçbir şey yok. Kısa boru altı patlar tüfeğe geldim. Standart gövde yerine şöyle A 8lik koyabiliyorum ha ve 42 vuruyor. Neyse, şu an için güçlü gövde yapalım çünkü şu an bunu yapamıyorum. Balistik için üçüncü şey gerekiyor. Şu an için güçlü gövde. Harika. Standart namlu. Kısa hafif namlu. Geliştirilmiş. Uzun kanatlı namlu mu? Üstün menzil ve keskinlik. Daha iyi etmek. Kötü kür atışı sabitledi. Değer 54. Değer üzerinden birçok şey hesaplayabiliriz ya. Tamam sen gel. Ama senin zaten kabzan değiştirmemiz lazım. Nişancı kulpu. Harika. Ben sana neden namlu iş şey yapamadım ki? Üstün geri tepme menzil, teklif ve sabitlik. Ben bunu yapacağım. Bu daha iyi görünüyor. Diğerçi daha bir diğer çirkin görünüyor. Nişangah, parlak nişangah. Sarım parlak nişangah daha iyi ya. Standart namludur küçük süngü yok büyük süngü hayır düzenleyici namlu freni. Şimdi bu bu çirkin, bunu yapmayacağım. Bu mu bu mu? Sanırım bu. Menzil düşürüyor ama çok da şey değil yani. Böyle daha iyi sanırım. Geliştirilmiş yer tepme olağanüstü yer tepme. Yer tepme kontrolü ha. Bu daha iyi görünüyor ama ben bunu alacağım. Abi hasar 57 lan bunun artık. o Süper süper süper güzel yeni bir silahımız var. 57 vuran yeni bir silahımız var. Düzenleyicili güçlü boru altı patlar tabancası olmayacak bunun ismi. Lütfen isim önerilerinizi yine bekliyorum silah ismi için. Bunun ismi başka bir şey olsun bu olmasın. Ama ben bunu kesinlikle favorilere ayıracağım. 2 numaraya geliyorsun sen. Okey bir numarada otoritemiz var. 2 numarada yeni silahımız var. Güzel mermis olan. Biraz yavaş vuruyor ama olsun. Çünkü diğerleri diğer türlü kötü tüfekler falan kullanıyoruz. Kötü tüfek istemiyorum. Abi ne güzel ya. Hafifiz iyiyiz. Mesela şuraya da bütün şeyleri atabilirim. Ha. Bütün hurdaları aktarıyorum. Oh şura bak ne kadar hafif olduk. Ne kadar hafif olduk. 3 numarada bu silah var. Bu silahı değiştireceğim. Bu şimdilik yine kalsan. Yani bu silah Deathclaw'larla falan savaşırken veya arada çok güçlü düşmanlara denk gelmişken işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Ay'a karşı savaşırken işimizi yaradı. Ölümcül pençelere karşı savaşırken işimizi yaradı. Mylurkler'e karşı savaşırken işimizi yaradı. Bizi çok zor durumlardan kurtarabiliyor. O yüzden bu kalsın ama senin değiştireceğim. Senin yerine başka bir şey lazım. Peki senin yerine ne yapacağım ben? Öncelikle seni şuradan bir alayım ben. Bu boru tabancı üzerinde biraz oynayalım bakalım. Ne, ne Hangi noktaya getirebiliriz. Standart gövdeyi geç. 45 gövde yaparsam 35'e düşüyor. Ama ben 35 olmasını istemiyorum ki. Oo. Ayarlı güçlü gövdere 30 vuruyor. 30 vursun uzun. Hadi bakayım 30 vursun. Azam kaz. Koçan namlı. Bu olmuyor. Uzun kapılı namlı kalsın. Uzun kapılı namlı güzel de. Şarjörü değiştiremiyorum çünkü zamk lazım. Tamam aramak için etiketle bakayım. Bundan sonra zamkı da arayacağız. Sarın başka bir şey de yapamıyorum ha. Standart korku kaldı burada. Neyse tamam bu böyle kalsın bu bir süre. Gel bakayım sen artık böyle standart bir köylü değilsin karşım. Güzel gel bakayım. Birkaç şeyleri Seni ben artık başka bir yere gönderebilirim ki bu muazzam bir şey. seni alıyorum. Ulaşıcı kıyafetlerini kesinlikle kullanmıyorsun bunu veriyorsun. Lan ben sana, ben senin elinden şey aldım o kötü olurdur. dur. Sen postacı şapkasını bir al. O postacı şapkasını giyiyorsun. Aslında böyle olursa bu... Çok... <gülüyor> Çok farklı birisine benzerim. Şunu alırsan... Tamam hadi böyle ol, böyle iyi. Şunu alayım mı senden? Karşım selam, şimdi seni... Hey, hey, hey. Dur, seni lan, seni seçmek istiyorum ha. Tedarik hattı kurabiliyoruz artık ya. İşte bu Yıldız Işığı Sinemasına tedarik hattı kuracağım. Artık sen oraya gidiyorsun. Ve bunu yaptığımız için de şöyle gösterebilirim size bunu. Abi müthiş bir şey bu ya. Tedarik hattlarını gösteriyorsun evet. Artık kesişen yollardan Yıldız Işığı Sinemasına, sinemadan tarlalara tedarik hattı var. Yani bu iki yerin e, bundan sonra ortak e, ham madde envanteri olacak. Ve bunu bütün yerleşimlere kurabiliyorum. Harika bir şey abi. Ve bunu yapacağız. Yavaş yavaş bunu yapacağız. Ve ek olarak şey de yapabiliyorum yani. Hoş buraya daha bir şey kuramıyorum çünkü zamp gerekli ama. Neyse. Aa, evet ahbaplarım. Ee, yeni bir Çağa girerken de Osman'ın maceralarında artık Osman'ın karizmasının önderliğinin bu topraklara vereceği yolun çizgisinde artık böyle bir bir sürü şeyin ortaya çıkacağı belli olduğu bir döneme giriyoruz gelecek videodan itibaren dönemin ilk somut etkilerini görmeye başlayacağız. Ve için hepinize teşekkürler. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala yollayabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.